Merhabalar arkadaşlar. Bugün Lokum'la birlikte so e sizden gelen soruları yanıtlayacağız. Heyecanlı mısın Lokum? Bu arada kanal videoma hoş geldiniz. İşte bir gösterdi size kanatlarını. Göster Lokum güzel kanatları. Cidden. <gülüyor> Birinci soru en sevdiğim iki renk uyumu. En sevdiğim renk uyumları üç tane var. Ee, birincisi pembe ile gri. İkincisi mor ve yeşil. Üçüncüsü de pembe ve sarı. Pembe ve sarı yine gösterdi minik fare kanatlarını. Böyle ben bazen lokma minik fare diyorum. <gülüyor> Çok tatlı. Sardır, o kadar tatlı değil ama. Ne bileyim minik fare diyesim geliyor. Bir de lokum bana şey gibi göre böyle bir tane limonu almışlar. Çünkü limon diğer rengi. Bakın böyle. Limon rengi. Yanaklarında iki tane kayısı koymuşlar. Değil mi beleyim? Haydi, Biz bakalım. Evet. Söyledim renk kurumlarını. Pembe ile sarıyı o kadar çok değil ama onları da çok seviyorum. İkinci soru. Lokum ilk koşulma. Hayır değil. Bunu ilk videomda da yanıtlamıştım galiba ama değil. İlk kuşum değil. Daha önceden kuşlarım oldu. Üçüncü soru. Kuş diye bir hayvan olmasaydı hangi evcil hayvanın olmasını isterdin köpek? Köpekleri çok seviyorum. Köpek. Dördüncü soru. Başka evcil hayvanın var mı? Bu sorular birbirine neden bu kadar saklayacağım. Hayır yok arkadaşlar. Lokumun bakımı o kadar zor ki. Eğer isterseniz eğer yorumlara çık oraya değilse de e, tartışma veya topluluk kısmı çok bahsettiğim kısma e, yazın. E, Sultan Pana nasıl bakılır? Lokumun zorlukları nelerdir? Diye bir video mutlaka çekerim. Bir sonraki soru, e, şanslı sayın veya sayıların ne? Benim şanslı sayılarım ve kanlarım iki tane var. 2 e, ve 8. Bir sonraki sorun e, bu birazcık da bilgi sorusu. Gel bakalım, gel bakalım. Gel bakalım. Hadi atla arkadaşlar, seni biraz görsün minik melek? Hep gidiyor. Siz de hiç göremiyorsunuz. Yine gitti. Her zamanki bir iş. Devam ediyorum. Bu dediğim gibi birazcık ilgi ağırlıklı. Ee, funny bird simini ve garden mix simini önerir misin? Bu nasıl bir denk gelir? Arkadaşlar e, Funny Bird yemine ben kullandım. E, Lokum'a Garden Mix yemini de kullandım. Lokum bize geldiğinde ilk kullandım yap Garden Mix'ti. Sonra o bitince Funny Bird e, yemini aldım. Ee, şöyle Garden Mix'i bulamayıp onu almıştım. Ve içeriği harika zaten 2 veya üç tane de ödülü var. Ee, carefully selected ödülü diye hatırlıyorum. Bir de e, şey ee, neydi bir dakika. Ee, good Mixing yani e, unutamadığını hatırlarım ama e, iyi karışım ödülü var. Bir de şey var çok iyi seçim. Yani çok iyi seçilmiş doğumlardan yapılma ödülü var. Garden Mix'i de yeniden çok önerim. İkisini de Lokum çok beğenmişti. Yani öyle aldık gayet de obur olarak. Gayet güzel yerinde yiyor. Ben sana obur dedim Lokum. Evet ben sana obur dedim. Atla bakalım minik fare devam edelim mako papanın şu anda olmasını ister miydim Lokumun bakımı o kadar zor ki emin olun ki istemezdim ama mako papağanlarını çok severim bilmeyenler için mako papağanları Amerikan papağanlı e, diye geçiyor Türkçe'de Google'a yazarsanız anlarsınız hani bu büyük e, kırmızı veya yeşil veya mavi veya sarı renkler var ya Onlardan hani bizim papağan diyecek ilk aklımıza gelen çoş makro papağanları deniliyor onlara. Ee, makro papağanlarını evet çok seviyorum ama lokum olmasaydı isterdim. Evet anneciğim sen olmasaydın bir tane ondan isterdim. Evet atla bakalım. Ee, neden oyuncaklarını cüt ipi kullanıyorsun? Misine veya kurdele kullanmıyorsun? Arkadaşlar e, züt ipi hani benim bu hep oyuncaklarında kullandığım ip e, hani böyle doğal bir ip olan hani ben doğal olduğu için kullanmasını seviyorum. Bir de lokum daha çok beğeniyor oynamayı. Ve başından söyleyeyim hani kesinlikle boğazlarına falan kaçmıyor. Onu soyduklarında. Hiçbir şey olmuyor. Yani ben sana kadar hiç yaşamadım öyle bir şey o iple. Ee, ve hani hiç de bir sorun olmuyor. Sadece bazı şeyleri misna daha iyi tuttuğu için misna da kullanıyorum. Kurdele de kullanırım ama genelde GDB daha doğal olduğu için. Lokum daha çok oynamayı sevdiği için ve oyuncaklarda ve kafeste çok daha güzel ve şık durduğu için onu kullanıyorum. Öyle. Bu arada isterseniz Lokuma kafes soru da yapabilirim. Değil Lokum? Senin kafesini gösterelim mi arkadaşlara? Lokumun kafesi çok geniş bir kafes içinde çok fazla şey var. Yani bayağı geniş kapasiteli bir şey. Ee, isterseniz direkt çekebilirim. Çünkü çok eğlenceli bir video olacak bence o. Okuma kafesinden herkese olsun inşallah. Çok gerçekten hani bütün kuşların hak ettiği bir kafes yani gerçekten büyük. Devam ediyorum. Hmm. Yani şuradan. şurada. Bu arada isterseniz ondan devam edelim. 3 tane o mu bu mu sorusu var. O mu bu mu demek mesela şunu mu tercih edersin, bunu mu tercih edersin? Şunu üçünü arka arka okuyacağım. Pizza mı? Hamburger mi? Pizza. Yani değişebilir ama genelde pizza. Youtube mu? Spotify mı? Youtube. Ee, alışverişe gitmek mi? Sinemaya mı gitmek? Ee, alışverişe gitmek ama değişebilir. Nereye gittiğimize, kiminle gittiğime, hangi mağaza veya hangi sinema salonu ve hangi film? Ona göre değişiyor ya da alışverişte ihtiyaçlarıma göre. Ee, devam edelim. Lokumun doğum günü ne zaman? Arkadaşlar lokum 8 Ocak. Bu sene 8 Ocak'ta. Yok. Bir dakika bu sene. Yok ya. 2022 oldu. Evet. 2022 8 Ocak'ta 1 yaşına girecek. O yüzden söylemeyi unutmayın. Lokumun doğum gününe özel video mutlaka çıkacağım. Şöyle bir Pet Shop'tan ya da online bir siteden Zıplıyor da şu an <gülüyor> e, Pet Shop'tan ya da online bir siteden Lokuma oyuncaklarını alacağım Yemleri eksikse tamamlayacağım Kalamar kemiği, dal darısı, çiçek yedek falan Bütün eksiklerini oradan arka arkaya tamamlamayı planlıyorum Düm anneciğim Lokum zaten dal darısı ve kalamar kemiğini acayip seviyor. Bazı kuşlar kalamar kemiğine dilini bile sürtmüyor. Benim muhabbet kuşum. Öyleydi eski bir muhabbet kuşum. Ama Lokum acayip balığı bayılıyor. O yüzden 8 Ocak'a kadar şu andakiler biter zaten. Evet bir yaşına gelecek Lokum 8 ocaktan. Öyle çok mutlu bir gün olacak. Her şey ayağına gelecek. Değil mi? Evet o yüzden bir pet shop ya da online ama tahminim online bir şeyden yaparım zaten var ya geçer bilmem ama online e, pet shoplarda daha çok e, çeşit oluyor kuşlar için oyuncak olayında. Büyük bir alışveriş yapacağım ve alışverişin hazırlıkların her stepini sizinle birlikte çekeceğim bir de. Lokuma sürpriz bir şeyimiz olacak. Belki duymuşsunuzdur. Kuşlara pasta oluyor. Pasta böyle bildiğimiz kek değil yanlış anmayın. Mesela elmadan bir dilim kesiyorsunuz koyuyorsunuz. Üstüne e, başka bir meyveden bir dilim kesiyorsunuz koyuyorsunuz koyuyorsunuz koyuyorsunuz mesela e, marul koyuyorsunuz roka koyuyorsunuz böyle üst üste koyup e, pasta şeklinde bir meyve şey yapıyorsunuz. Lokumun sevdiğim meyvelerden havuç falan. Üstüne de bir çekirdek mum gibi sus olarak. Ee, öyle bir şey yapacağım. Bunların her step'inin yani tahminim video iki gün önce falan başlayacak ama olsun. Step step step step, step alışverişimi her şeyini çekeceğiz. Ee, ama daha hangi online pet yaptan yapacağımı karar vermedim. Onu da birlikte seçeriz bence. Ve bir sonraki soru. Bu ana kadar kuştan başka evcili oldu oldumun. Ee, şimdi isterseniz galiba benim size... Gel yokum. Orada kitaplarım ısırıyor da o yüzden. Geç böyle istersen anne. Ee, i̇sterseniz ben size bütün hayatındaki bütün hayvanları anlatayım. Çünkü çok merak ediyorsunuz gerçekten. Ee, şöyle benim ilk hayvanım balıkta ee, Böyle devam edelim. Ee, balık bana doğum gününde gelmişti. İki tane Japon balığı kardeşime birlikte almıştık. Sonra daha bir sürü hayvanım oldu ama tek tek anlatamayacağım. Ama sadece kuşum olmadı. Devam edelim yoksa video çok uzayacak. Ama hiçbir zaman e, köpeğim olmadı. <gülüyor> Maalesef ki. İlk önce bu sorumuzda minik bir bilgi vermiş. Sonra soruyu sormuş. Şimdi okuyalım. İlk önce bilgiden başlıyorum. Hepimiz biliriz ha, hepimiz biliriz ki dışarıda yaralı bir yaralı tatlı bir papağan ya da tatlı bir kedi ya da tatlı bir köpek gördüğümüzde hemen onları iyileştirip evimize alabiliyorsak alıp onlara yardım etmek isteriz. Peki şimdi soruyorum eğer sokakta bir çirkin bir güvercin karga ya da bir çirkin martı görürsen evini alıp besler misin yani bakar mısın? İyileştikten sonra geri bırakırız. İlk olarak hiçbir hayvan çirkin değildir arkadaşlar. Yani biz bu hayvanları güzel olduklarından dolayı almıyoruz ki. Yani sahiplenmiyoruz da almıyoruz da değil mi lokumcuğum? Ben lokumu güzel diye almadım. Aycan hiçbir hayvan çirkin değildir ben bunu söyleyeyim. Karga da çirkin değil. Aycan'ı hatırlatırım ki kargalar bizden daha uzun yaşayabiliyor. Kargalar 200 seneye kadar yaşayabiliyor. Yani öyle yetenekleri var ki bence bazı konularda bizden çok daha ustalar hatta. Yani kargalar çok zeki hayatları boyunca hiçbir şeyi unutmuyorlar. Hiçbir şey değil de bir şey unutmuyorlar. Ve yani, yani aşırı akıllar, Konuşan, papağan gibi konuşan karga var bu arada. Yani Ağır çirkin değiller bence ve bu sorunun cevabını şöyle vereyim. Ee, yani bilirsiniz galiba bu kişi beni takip etmiyor ya da önceki videolarımdan haberi yok. Çünkü ben yaralı karda bir kuş bulmuştum o iki kere kar yağdı bu sene İstanbul'da. İkincisinde yaralı bir kuş bulmuştum. ispinos kuşu. Çok güzel sesler onların. Ee, minik bir kuştu. Böyle muhabbet kuşundan birazcık daha minikti. Ee, Elimi alıp eve seve seve başını o kuşuya o kuşuya uyuta uyuta getirdim. Ee, yaklaşık bir hafta gibi beş veya yedi gün arası bizde kaldı. Eski muhabbet kuşumun kafesine koyduk. Yemini verdim, suyunu verdim. Sonra salarken de o sürecin nasıl geçtiği ile ilgili İngilizce iki tane videom var. Onu izleyebilirsin ve hiçbir hayvan veya kuş çirkin değildir. ayrıca ben daha önceden belki inanmayacaksınız ama bir güvercini elime alıp sevdim. Ondan bir arkadaşımın doğum günü partisiydi. Orada sirbaz e, bir güvercin çıkarttı eğitimli güvercin bir yere gitmiyordu aldım başını okşadım omuzuma sok omuzuma koydum kafama koydum evime gayet sevdim yani bu kuşlar hepsi güzel hepsi tatlı hepsi harika hayvanlar yani ben en sevdiğim özelliği galiba uçabilmeleri çünkü uçmak çok isterdim ben de tamam uzatmayalım ve bir sonraki sorumuza geçelim. Devam ediyorum. Ee, kuşlara tuvalet eğitimi nasıl verilir? Ayrıntılı bir şekilde parantez içine de şey yazmış. Kafesine gidip kuşumun dış yapıp geri dönmesini istiyorum. Ee, nasıl anlatabilirim? Hiçbir fikrim yok ama arkadaşlar söyle. Kuşlar... Dışkılarını yapıyorlar direkt. Ve tuvalet eğitimi vermek. Aklımın ucundan bile geçmedi bu kuşa. Bu köpek değil, kedi değil, bir şey değil. Ayrıca kirlenen kıyafetiniz mi kirlendi? Yatağınıza mı yaptı? Koltuğa mı yaptı? Ee, direkt çamaşır makinesine atabilirsiniz. Yani çamaşır makinesi denilen bir şey var. Temizleyip size geri veriyor. yani Harika bir makine. Benim de çok işim veriyor. yani Direkt atıyorsunuz ve geri Kuşlara Kuşları tuvalet eğitimi kim verir ya? Ya vermenize gerek var mı? Bence hiç yok. Zaten yani dışkıları şu kadar. Minnacık. Kokmuyor da. Devam edelim biz. Kuşlar evi kokutuyor mu? Kokuyor mu? Bana o kadar çok geliyor ki e, bu soruyu arkadaşım Asya için cevaplıyorum. E, sınıftan bir arkadaşım. Onun annesi bu soruyu sormuş. İlk e, Cennet Papağan'la almak istediğini söylediğini. Şöyle arkadaşlar e, kuşlar hiçbir şekilde kokmuyorlar. Yani kokuyorlar ama harika kokuyorlar. Yani muhabbet kuşu öyle kokmuyor ama papağanlar ve sultan pağanları harika kokuyor. Yokum gelsene yani şu tatlışı nasıl kuyutu kokabilir ki? Seni koklayabilir miyim anneciğim? O kadar güzel kokuyor ki. Maz kuşlar pamuk şeker gibi kokuyor bu arada. Şekerleme kokuyorlar. Böyle ben lokumu koklarken uyuyabilirim. O kadar güzel kokuyorlar ki. Sadece ben ne yaptığımda sonra kokuları çok yüksek derecede oluyor yani gidip koklamanız gerekiyor. şu şekilde duyuyorsunuz kokuyu o bayağı iyi oluyor aslında bayağı yüksek oluyor çünkü kokuları yokum sen kokuyor musun? kokmuyormuş <gülüyor> zaten düzenli olarak banyo yapıyorlar ama tabii ki de sabunla yapmıyorlar ama hiçbir şekilde kokmuyorlar bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim Evet arkadaşlar bugünkü sorularımız bu kadardı. Ee, ben videodan çok keyif aldım. Sadece bir iki soruda birazcık sinirlendim. Ama e, yine sorular bir ikinci bunun part içinde çekebiliriz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı aşağıdan abone olup diğer videolarımdan da haberdar olmak için bildirim ziline basmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay de anneciğim. Bay bay. <gülüyor>